Deniz devreye avlamanın yöntemleri nelerdir? Deniz devreye avlamak için kullanılan birkaç yöntem şunlardır. Ota balıkçılığı, olta balıkçılığı, deniz devreye avlamak için en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem için kullanılan ekipmanlar arasında özel bir olta takımı, olta misinası, çapa ve yem bulunur. Levrekler, canlı yemler veya yapay yemlerle çekilirler. Abalıkçılığı, abalıkçılığı, deniz devreye avlamak için başka bir popüler yöntemdir. Bu yöntemde, büyük ağlar kullanılır ve deniz devrekleri sürü halinde yakalanır. Bu yöntem, ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Trol balıkçılığı, trol balıkçılığı, motorlu bir tekne ile avlanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, olta takımları suya bırakılır ve tekne yavaşça hareket ettirilerek deniz devrekleri avlanır. Şamandıralı balıkçılık, bu yöntem, deniz devreyi avlamak için kullanılan daha az bilinen bir yöntemdir. Şamandıralı balıkçılıkta, şamandıraların takılı olduğu hatlar suya bırakılır ve şamandıraların hareketi ile levrekler yakalanır. Deniz devreyi avlamak için kullanılan yöntemler farklılık göstermekte birlikte, her yöntem için uygun ekipmanların kullanılması önemlidir. Ayrıca, deniz levreyi avlanması için yönetmelikler ve sınırlamalarda bulunabilir. Balık avlamaya yeni başlayan bir amatör balıkçı levrek avlamak için hangi yöntemi denemeli? Balık avlamaya yeni başlayan bir amatör balıkçı levrek avlamak için en uygun yöntem olta balıkçılığıdır. Bu yöntem, sürü halinde avlanan levrekleri hedef alır ve avcılık ekipmanı ve teknikleri konusunda tecrübe gerektirir. Ota balıkçılığına başlamak için, uygun bir olta takımı satın almanız gerekmektedir. Olta takımı, çapa, olta misinası, çekme halkası, kurşun ağırlık ve yem içerir. Deniz devreği avı için en uygun yemler, taze sardalya, kalamar veya mürekkep balığıdır. Balıkçılık yapacağınız alanı seçerken, deniz devreklerinin bol olduğu bölgeleri seçin. Balıkçılık için en uygun zaman genellikle erken sabah veya akşamın erken saatleridir. Levreklerin sığ ve kayalık bölgeleri tercih ettiğini unutmayın. Ota takımınızı hazırladıktan sonra, yem ile takımı suya bırakın ve yavaşça çekin. Levrekler, yemle oynarken ota takımınızı çekmeniz gerekebilir. Ota takımınızı hafifçe hareket ettirerek levreklerin ilgisini çekebilirsiniz. Ayrıca, balık avı için yerel yönetmelikleri ve sınırlamaları da araştırmanız ve izlemeniz gerekmektedir. Sürdürülebilir balıkçılığı ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak açısından önemlidir.